Selam herkese, videoma hoşgeldiniz. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu benim ikinci videom. Birinci videoda e, mikrofonu kapalı unutmuşum ve aslında 20 dakika boyunca sessiz bir şekilde değişik hareketler yapmışım. Bu videoda ise <gülüyor> sessiz bir şekilde bu eğitimi e, vermeye çalışacağım. Bu eğitim videosunu tamamlamaya çalışacağım. Peki bu eğitim videosunda neyi anlatacağım? Solid prensiplerini anlatacağım. Genel olarak solid prensiplere baktığımızda bu konu Java ve C# 8 dilleri üzerinden anlatılıyor. Ben web dünyasında... En çok kullanılan ve benim de en çok kullandığım dil olan profesyonel yazılım hayatımda JavaScript seçtim. Ve bu prensipleri JavaScript üzerinden anlatmaya çalışacağım. Solid ilkeleri, şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Solid ilkeleri Object Oriented'a bağladı. Evet, fakat buradan bu şekilde kurtulamıyoruz. Her türlü Solid uygulamamız gerekiyor kodumuzda. Bu yüzden ben bu dün yayınladığım makalede bunun üstünden geçtim. Bugün de bunu videolara çekip size ulaştır, ulaştıracağım. <gülüyor> Şimdi bakalım. Solid ne? Kısaca Solid'den şöyle bahsedebiliriz. Object Oriented yazılım geliştirilirken kullanılan beş önemli tasarım ilkesidir. Robert Martin tarafından, diğer bir ismiyle Rob amca tarafından, 1994'te Design Principles and Design Patterns kitabında tanıtılmıştı. Yani 1994'ten beri aslında bu prensipler, Solid prensipleri yazılım dünyasında uygulanıyor ve standartlaştırmış bir hale geldi bugüne kadar da. Peki, amacı ne bu Solid prensipleri? Neden böyle bir Solid prensibi uygulama gerektiğini duyduk biz? Size öncelikle avantajlarını anlatmak istiyorum. Daha sonra bunu neden kullanmamız gerektiğini bir örnek üzerinden anlatacağım. Öncelikle sort prensiflerinin avantajlarına göz atalım. Yazılım tasarımlarının daha anlaşılır olmasını sağlar. Süper. Daha anlaşılır olması yazılım projesi üzerinde birçok kişinin çalışında, birçok yazılımcının çalışında daha hızlı kod geliştirmesini, daha temiz kod geliştirmesini ki temiz kodda daha fazla kodu önlemesini sağlar. Fazla kod demek aynı zamanda duplika kod demektir. Yani sen eğer atıyorum bir fonksiyonu 500 satır yapıp koyuyorsan bu bunun içinde çok fazla duplika kod vardır. İşte bu solid prensipleri bunu önlüyor. Devam edelim. Kolayca test edilebilir. Modüler bir şekilde yazdığınız için kodlarınızı yani tek bir sınıf, tek bir metot, tek bir fonksiyon, tek bir e, sorumluluk aldığı için unit testini veya fonksiyonel testini, unit daha avantajlı burada, unit testini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bağımlılıkları azdır. Tek bir sorumluluk aldığı için birbirine bağımlı, bağımlılıkları da zaten bu bakımdan az olacaktır. Daha güçsüz olacaktır. Bu iyi bir şeydir. Bağımlılıkları fazla olması şuna sebebiyet verir. Sen bir metod üzerinde değişiklik yaptığında atıyorum o metodun çağrıldığı 20 yer varsa 20 yere gidip o değişikliği e, sorun haline getirmeyecek bir hale sokman gerekiyor. İşte burada da e, kod karmaşısı veya bağımlılığın fazla olması söz konusu. Bu da kötü bir şey. Hani tek bir değişiklik yaptığında 20 yeri değiştirmemen gerekiyor. Değişiklik yaptığında o değişiklik diğerlerini etkilemesi lazım. Gidip başka yeri değiştirmemelisin kendin. Yazılan parçalar yeniden kullanılabilir. Modülerlik dedik. Burada da zaten bundan bahsediyorum. Şimdi bir örnek vereyim. Örneğin bir şirkette çalışıyorsunuz ve... ...3 farklı dosyada işlem yapmanız gerekecek. Şimdi bu üç farklı dosyadaki işlemler birbirine çok benziyor. Fakat... ...bu dosyalar üzerindeki işlemlerde... Aynı fonksiyonlar kullanılmış. Yani aynı fonksiyonlar dediğim şu. Tek bir fonksiyon kullanılmış. Ya da bir iki farklı fonksiyon kullanılmış. Bir fonksiyon 300-400 satır. Ve baktığınızda bu üç farklı dosyada da 300-400 satır. Fonksiyonlar fakat içerideki değişiklikler çok az. Hani baksan 300-400 satır kodun. %70'i %80'i duplika kod. Fakat siz bunu ayıramıyorsunuz. Çünkü Arap saçına dönmüş. İşte burada solid ülkesinin çiğnendiğini görmekteyiz. Üç farklı dosyada neden aynı işlevi yapan, aynı görevi yapan, %70, %80 aynı görevi yapan kodlar tekrar ediliyor. Bu aynı zamanda dördüncü bir dosyayı açtığınızda yine o dosyaların kopyalanıp yapıştırılarak üstünde revize edilmesini, edilmesini sağlayacaktı. Bu da kötü bir şey çünkü dördüncü bir duplike kod oluşacaktır. İşte bunlar olmaması gerekiyor modüler bir şekilde yazdığınızı atıyorum. Üç farklı dosyanın üstüne bir dosya oluşturduğunuz servis adında ve bu servislerde barındırdığınız 10 farklı o 300 satır kodu da 400 satır kodu da 10 farklı fonksiyona böldünüz ve gerekli yerlerde üç farklı dosyada kullandınız. Bu hem daha az kod yazmanızı sağlayacak, hem daha clean kod yazmanızı sağlayacak, hem bağımlılıkların daha az olmasına sağlayacak. Bu ve buna benzer prensiplerin, prensip demeyelim, avantajları sağlayacaktır. Bu yüzden solid prensipleri her yazılımcının uyması gereken kurallardır. Çünkü toplu bir iş yapıyorsanız, bir şirkette çalışıyorsanız, eğer tek, o proje tek size ait değilse, tek geliştirici siz değilseniz, diğerlerinin de duplike kod yazmaması lazım. Y Yahut siz teksiniz ama yine de duplike kod yazmamanız lazım. Demin söylediğim şeyi unutun. Duplike kod, clean koda aykırıdır, solid prensiplere aykırıdır. Bu yüzden... Duplike kod yazılmaması lazım. Solid prensipleri hem klinik açısından hem de duplike kod açısından bunu önlüyor. Peki solid prensipleri ne? 5 tane solid prensibi var. Bu videoda kısaca bunların üzerinde duracağım. Hızlıca geçmeye çalışacağım. 20 dakikanın altında yapmayı planlıyorum videoyu. Şimdi single responsibility principle. Bu nedir? Bir, e, şuradan bir okuyalım hızlıca. Bir sınıfın sadece tek bir sorumluluğu olmadığı. Yani sınıf matrişka gibi olmalıdır. Kod içinde kod olmamalıdır. Burada ne demek istiyorum? Hızlıca e, örnek üzerinden anlatacağım. Ama şurada, şunu da e, burada şunu da e, söylemek istiyorum. Sınıf sınıf diyorsun ama JavaScript'de object-oriented kod yok. Çok doğru bir yaklaşım. Sınıfı metod gibi düşün. Ee, JavaScript'de çünkü e, object-oriented bir değil. Object-oriented bir değil. Bir geliştirme aracı değil. Bu yüzden tabii ki de e, Solid'in... Bütün ilkelerini tamamen uygulayamayabilirsin. Ama Solid'in e, teknik tarafından çok e, fikirsel düşüncesini almalısınız zaten. Teknik yanına Java'da uygularsın, SnakeShop'da uygularsın. Ama önemli olan buradaki fikirsel, e, fikirsel bakış. Bu yüzden sınavı ve fonksiyon gibi düşün burada. Ve bakalım ne yapmışız. Şimdi, student adında bir fonksiyon yaratmışız. Ve bunun içine iki tane parametre girmişiz. Bunlardan bir tanesi first name, diğeri Class. Şimdi... Burada demek ki global bir şey tanımlamışım yukarıda. Burada this first name first name this class class demişim. Süper. Daha sonra demişim ki last name bir fonksiyona bağlamışım. Bu fonksiyon da öğrencinin soyadını getirdiğini varsayalım. First name'ini kullanarak öğrencinin soyadını getiriyor. Peki süper. Student count. Klası kullanarak, sınıfı kullanarak sınıftaki öğrenci sayısını veriyor bana. Hmm. Şimdi student adında bir e, fonksiyonumuz var. Ve içindeki birbirinden bağımsız iki tane. İşlem dönüyor. Neden böyle bir şey oluyor? Yani bu solide aykırı. Bu single responsibility principle'a aykırı bir durum. Çünkü ben yarın bir gün. Örneğin student'un student yani öğrencinin soyadını almak istedim. Tamam bu fonksiyonu çağırdım. E ben bunu kullanmadım. Ben kullanmadığım kodu istedim. Student count ben çağırdım da bu fonksiyonu çağırdım da. Student count yine de hesaplanacak. E ben burada bunu istemiyorum. İşte burada duplike kod olacak. Ya da ben mesela yine öğrencinin soyadını istiyorum ama class'ını bilmiyorum ve class'ını girmek istemiyorum. Null gireceğim. Burada if e, class undefined değilse bunu çalıştığı gibisinde daha uzun bir kod olacak. Hiç gerekmiyor. Ne yapmamız lazım? Single Responsibility Principle'a göre şunu yapmalıyız. Bölmeliyiz. Student last name, student last name ve student count adına iki tane fonksiyon oluşturdum. Birinin parametresi first name, diğerinin parametresi class. Yaptığı işlemler aynı aslında fakat iki farklı fonksiyonda. Student last name mi istiyorum bunu çağıracağım. Öğrencinin bulunduğu sınıfın e, mevcudunu mu istiyorum mevcut sayısını mı istiyorum student counter çağıracağım. Tek bir sınıf değil tek bir metot değil. iki farklı metotla aslında bu prensibi uygulamış oldum kodumda. Geldik ikinci prensibe open closed principle. Peki bu ne? Okuyalım. En genel tanımıyla bu prensip şunu amaçlamaktadır. Sınıfların gelişme, açık, değişme, kapalı olması. Şimdi, şunu şöyle, bu prensibi şöyle anlatabilirim. Örnek üzerinden gideceğim yine. Bir tane roles adında array oluşturdum. Ve içine admin user diye iki tane item, yani ne diyeyim buna? Child, item, öğrenci elemanı ekledim. <gülüyor> ve bir fonksiyon oluşturdum. Bu fonksiyon da check rule. İçine user adında bir property alıyor. Ve kontrol ettiği şey şu. IFS'de şunu kontrol ediyor. Rolün içinde e, check rule'un içine ekledim e, user properties'i var mı yok mu? Varsa true yoksa false döndürüyor. Süper. Check rule admin ne dönecek? True dönecek. Tamam. Check rule for ne dönecek? False dönecek. Süper. Şimdi bu fonksiyon global bir serviste olduğunu düşünün. Ben bu servisteki bu kodu fonksiyon check rule'u 20 farklı yerde çalıştırdım. Fakat bu bir tane file'da, bir tane dosyada ben roles'un içinde Furkan olmasını istiyorum. Ama sadece bir dosyada. Ve bunun o dosya için çalışmasını istiyorum. Şimdi ben gelip buraya virül koyup e, ne bileyim is at user gibi bir parametre koyup ardından bir parametre daha koyup user koyup ne bileyim edit user koyup burada if eğer o boolean true ise onu ekle, onu çıkar gibi bir kod yaparsam ne olur? Ben bunu çağırdım. Her yerde gidip, yemi farklı yerde gidip kodumu yine değiştirmem gerekiyor. Peki bu neyi ihlal etmemi sağlıyor? Open close mu ihmal, ihmal etmemi sağlıyor? İhmal mi denir buna? Pardon, ee, çiğnememi sağlıyor. Çinlememe neden oluyor? Yoksa single responsibility mi? Single responsibility'yi çiğnememe neden oluyor? Süper. Peki ben burada ne yapmalıyım? Böyle bir şey yaparsam? Single Responsibility'yi de çiğnlemiş olurum. İşte burada yani burada şöyle bir şey yapmalıyız. Yine check rule'u koymalıyız. Bak burada hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece bir metot ekleyeceğim. Bu metot ne biliyor musunuz? Add rule adında bir metot, fonksiyon yaratacağım. Bu role adında bir parametre alıyor ve role'sun içine ne koyuyor? Benim verdiğim rolün adını koyuyor. Check rule admin dedim. Ne verdi? True verdi. Ben burada check rule'u çağırırsam bu, fonksiyonu, bu satırı çalıştırmadan ne verecek? False verecek. Peki ben bu fonksiyonu çalıştırıp e, devam edersem koduma, bunu çalışırsam ardından ne olur? True'u döndürür. İşte kodumu genişlettim. Mevcut ana fonksiyonu değiştirmeden buna ek olarak bir fonksiyon yaratarak aslında bu kodu dışarıdan etkiledim. İşte buna open close principle denir. Ve uyunması gereken bir diğer solid prensibidir. Disco Substitution Principle Şimdi okuyanım ne diyor? Disco der ki değiştirebilir özellikler, özelliklerden yazılım sistemleri oluşturun. Başka bir diğer işte, her alt sınıf alt sınıfı özgü tüm yeni davranışlarla birlikte temel sınıftaki tüm davranışları korumalıdır. Alt sınıf aynı istekleri işleyebilmeli ve üst sınıf aynı görevleri tamamlayabilmelidir. Hmm. Şimdi örnek üzerinden gidelim burada ne demek istiyoruz anlayalım. Rectangle adında yani dört dörtgen adında bir sınıf oluşturdum. Bu get width, get height adında iki farklı metot barındırıyor. Bunlar width ve height'i döndürüyor. E, Rectangle'ın yani dört dörtgenin. Diğeri de set width, set height. Bunlar da dört dörtgenin uzunluğunu ve yüksekliğini ya da bir kenar uzunluğu diğer uzun kenar kısa kenarını e, tanımlıyor. Bir de bunun dışında get area dediğimiz bir metot tanımladık. Bu da bana dörtgeni alanı döndürüyor. Nasıl döndürüyor? Wit ile height'i çarpıyor. Ve bana alanı kısaca e, kolay bir şekilde döndürüyor. Süper. Burada hiçbir sorun yok. Geldik ikinci kısma. Square adında yani kare, Türkçe deyimiyle kare bir e, klas yarattım. Ve bu nereden e, miras alıyor? Rectangle'dan. Neden rectangle'dan? Yani neden dit miras alıyor? Çünkü matematik kurallarıdır bu. Matematiğin tanımıdır. Her kare aslında eşkenar bir dikdörtgendir. Bu yüzden kare nereden miras aldı? Dikdörtgenden miras aldı. Süper süper. Süperim süper kullandım size size diyerek. Hmm, süper. Şimdi geldik aşağıya. Bu arada süper bu süper yani yanımda süper. Şimdi süper dedim. Yani kare dedim. Niye süper dedim? 2 verdim. Süper. Şimdi 2 verince harika diyeceğim, süper demeyeceğim. Harika. Şimdi 2'yi verdim ne oldu? Vite 2 yapıştı. Hite 2 yapıştı. 2-2. Normalde bana 4 döndürecek. Tamam. Sonra dedim ki Square'in Vite 3 olsun ya vazgeçtim. Hmm. Şimdi 3 olsun. Bu işte bu kralı çiğnememe neden oldu. Neden? Neden çiğnedim? Şu, şu yüzden. Şimdi ben Vite 3 dedim ya. Güzel. 3'e geldik. 3'ü yapışladım buraya. E, Hite 2 kaldı. 3-2 altım. Hmm. Kenarı 3 olan karenin alanı 6 mıdır 9 mudur? Ve Hayatı değişmedi bunun. Ben burada yanlış bir sonuç oldum, Ay, yanlış bir sonuç buldum. Yanlış bir sonuç aldım. Bu aynı zamanda niçininememe neden oldu? Disc of substitution principle'ı çiğnememe neden oldu? Çünkü alt sınıf karşılamadı bunu. Hmm. O zaman bu çöp bu kod çöp. Gelelim bunu nasıl düzelteceğimize. Şimdi aslında çok kolay bir düzeltişi var. Class <gülüyor> query bak burayı içiremiyoruz. Burası zaten çok temiz bir kod. Square'e e ediliyorum. Yani çok özür dilerim. Ben ne yaptım ya? Heh. Kare klasına, klasını değiştiriyor. Nasıl değiştiriyorum bakalım. Şimdi aynı şey aynı şekilde Square Rectangle'dan miras alsın. Super e size, size gelsin. Sonra set width ve set height dediğimiz iki farklı metot ekledim. Bunların aynısı burada da var. Ama artık burada da var. Ama burada neyi değişik yaptım? Dedim ki width Eşittir height, eşittir value. Yani benim verdiğim değer hem width'i hem height'i değiştirsin. Benim verdiğim height değeri hem width'i hem height'i değiştirsin. Bu şekilde bir kenarı değiştiğinde karenin diğer kenarı da değiştirilen oranda değişecektir. Ve kare özelliğini koruyacaktır. Ve ben burada width'e 3 verdiğimde set width çalışacağı için, set width'i çalıştığım burada bunun yerine set width'i çalıştığımda 3 değeri hem height'a hem width'e eşit olur. Daha sonra get area dediğimde width ve height 3 3 9 sonucunu verecektir. Hem Liskov e, neydi? Discall substitution principle'ı uyguladım hem de doğru bir sonuç almış oldum. 2 dakikam kaldı yetişmeyecek her neyse. Interface segregation principle. Şimdi önce bunların bir avantajına bakalım. Neyi sağlıyor bu prensip? Daha az kod taşıyan metodları yazmamızı sağlıyor. Kodun ihtiyacı durumunda güncellenmesini hızlandırıyor. Davranıştan bir metodun sorumlu olduğu için davranışta karşılaşılan problem hızla çözülür. Yani bağımlısı, bağımlılığı az. Sen o kodu değiştirdiğinde geriye kalan atıyorum yeme farklı yerde çağırdın. Yeme farklı yer, yirmi farklı yere gidip kodu değiştirmiyorsun. Sorun o koddaysa o metoddaysa o metot üzerinde değişikliğini yapıyorsun ve kodunu push diyorsun. Bitti. Diğer bir yerde o düzelecekti. İşte Interface e, Segregation Principle bunu sağlıyor. <gülüyor> Tek sorun var. E, interface, interface diyoruz. Fakat e, JavaScript dünyasında Interface yok. Peki ben bunu nasıl Uygulayacağım? Bir şekilde uyguladım burada. Siz bunu diğer e, yazılım Dilleri için düşünebilirsiniz. E, şeye çok uygulanabilir değil. Baktığımızda JavaScript'te ama ben Anlaşılması açısından burada Anlatmaya çalıştım değinmeye çalıştım. Şimdi örnekli Ben devam edelim. Phone adında bir yani telefon adında bir klas açtım ve bunun içine call, tek foto ve connected, connected wifi adında üç farklı metot ekledim. Şimdi iPhone adında bir sınıf oluşturdum ve fondan miras aldım. Sonuç olarak iPhone bir telefon. Çok mantıklı süper. İçinde call var tamam telefon arayabilir. Süper. Burada da çağırmıştım onu. İçinde teka foto var. Tamam teka foto burada da var. Fotoğrafı da çekiyor. Connect to, to Wi-Fi. Tamam. Wi-Fi'ye de bağlanır. Sonuçta iPhone. Güzel. Peki ben bunu 3310 için çalıştırsam? Call. Tamam ara. Her telefonun arama özelliği var zaten. Telefon dediğimiz şeyin amacı o zaten. Take a take photo. Hmm. Kamera. Ee, Nokia 3310'un benim bildiğim kadarıyla kamerası yok. Ee, bu metot çöpe gitti ama ben burada çağırmıştım. Hmmmm. Devam edelim. Connect to Wi-Fi. Wi-Fi ne gezer? 1990'da, 80'de, 2000'de. İşte burada iki farklı metodun çöp olduğunu gördük. Buradaki iki farklı metot aslında. Fon içinde kullandığım iki farklı metot. Burada olmaması lazım. İşte interface integration bunu söylüyor. Bu kodun, bu tek fotoğrafı connected wi eğer nokta 33 onda yoksa ne işi var? Burada. İşte bu prensibi uygulamak için o iki kodu, o iki metodu font klasından çıkartıyoruz ve sorun çözülmüş oluyor. Bu şekilde, e, bu şekilde interface segregation Principle'da da uygulamış olduk. Geldik Dependency Inversion Principle'da. Burada... Önce bir tanımı okuyalım ne demek istediğimizi e, kısaca dinleyelim. Yüksek seviyeli sınıflar düşük seviyeli sınıflara bağlı olmamalıdır. Bunun yerine her ikisi de soyutlamalara, interfejse e bağlı olmalıdır. Şimdi biz yazılımcıların en sevdiği şey tek bir kodun, e, yani ilk başlarda özellikle junior seviyesindeysek, en sevdiği şeylerden bir tanesi <gülüyor> tek bir e, fonksiyona, tek bir klasa tüm kodları iliştirmek, tıkıştırmak. Neden? Hem daha kolay hem daha az kod geliştiriyoruz hem de e, kafamız daha az ağrıyor. Çünkü alışık olduk, öyle alıştık. İşte dependency inversion diyor ki böyle yapma. Hepsini tek yere bağlama. Bağlarsan düşük seviye sınıf oluşturursan, yüksek sınıf seviye sınıflar oluştursan bunları da birbirine çok bağlı yapma. Interface'e bağlı yap. Şimdi bunları dedim. Ama bunu örnek içinde anlatamazsam bir önemi kalmayacak. Çünkü yazı yazı yerine bunu örnek üzerinden anlatılması çok daha basit. Şimdi Hemen örneğimize geçelim o yüzden dört farklı sınıf var burada. File system var, external DB var, local persistence var ve persistence manager var. Şimdi file system içinde write to file var, write to uh, external DB nin içinde write to database var, local persistence içinde push var. Tamam. Okay. Daha sonra persistence manager adında bir classımız var, save data adında bir metodu var bunun içinde. Burada da üç farklı if kullanmışız. Muhtemelen bunu çağırıyoruz persistence manager isiminden anlaşıldığı üzere. Ve içerisine iki farklı parametre alıyoruz. Property alıyoruz. Property değil üzülüyorum. Parametre alıyoruz. DB ve data adında. Eğer DB file systemsa, file systemin değeri çalıştırılıyor. Eğer DB external DB ise external DB'nin metodu çalıştırılıyor. Eğer DB local person system ise metodu çalıştırılıyor. Peki ben size burada şu soruyu sorarım. Bunlardan 200 tane olsaydı ne olacaktı? Bunlardan 200 tane olsaydı ben burada alt 200 tane if mi yazacaktım? Evet. İşte bu olmaması lazım. Böyle bir kod olmaması lazım. Bir de düşünün 2000 tane, 3000 tane olduğunu düşünün. Büyük bir projedesiniz. Böyle olmaması lazım. İşte dependency inversion principle buna karşı. Peki dependency ne diyor? Diyor ki hayır. Nasıl hayır? Şöyle. Şimdi file sistemin içinde save. Extendrib'in içinde save, local persistence'in içinde save. Save ne? Bakalım. Write to, fall, write to file, write to database, push. Ya bu üçünün de yaptığı işlem aynı aslında. Save adında bir e, metod oluşturursun, hepsini ona yapıştırırsın. Bu save o. Data da buradan verdiğimiz değer olacak şimdi. Geldik persistence manager'a. Save data metodu aynen duruyor. DB ve data e, parametreleri de duruyor. Burada tek bir değişiklik yaptım. If'leri ortadan kaldırdım. Geldim. DB nokta save data dedim. Neden? Şimdi bunların isimleri ayrı olduğunda ben burada tek tek ayrı çağırmak zorundayım. Write to file'ı bu şekilde. Write to database'i burada çağırmak zorundayım. Push'u da burada çağırmak zorundayım. Ama bunların üçünün de ismi aynı olursa save save save diye ne olacak? Ben db deyip save dediğimde db'nin içine local persistence koyarsam ne olur? Atıyorum. Local persistence'ın içerisi çalıştırılır. Save olduğu için. Atıyorum. External db koydum. External db'ye gider. File sistem koydum. File sisteme gider. Aslında tek bir satır kodla tüm işlemi gerçekleştirdim. Burada 3, 6, 9, fark, 9 boşlukları saymıyorum. 9 e, satır kod aslında çöp. Clean değil. Aynı şekilde bunların içerisindeki metot çağrılışları da yanlış. İşte burada hem save'e bağladım bunların, tek bir işleve bağladım, tek bir metoda bağladım. Hem de if çekleri kaldırarak bu kodu dependency olarak yani bağımlılık olarak birbirine birbirine bağımlılığını azalttım. Burada en son iki olan dependency inversion principle'ın en genel amacı Umarım videom faydalı olmuştur. Umarım solid ilkelerini az buçuk ne olduğunu, nasıl kullanıldığını anlayabilmişsinizdir. Bunu size aktarabilmişimdir. sonra ilkelerini ilk başlarda kullanılması ciddi anlamda çok zor. Hani bundan bir yıl önce, bir buçuk yıl önce ben de kullanamıyordum. Fakat şimdi çok özen gösteriyorum. Çok dikkat ediyorum bu solid ilkelerini uygulamaya. Çünkü şu an çalıştığım şirkette ve altı farklı yazılımcı aynı kod üzerine işlemler yaptığında e, ciddi anlamda geliştirmesi çok güç bir hal alınabiliyor solid ilkeleri uygulan, uygulanmazsa. Çünkü solid eşittir, clean code demek. Bu yüzden ister kendi projenizde, ister bir startupta isterseniz bir hackathon veya bir proje e, grubunda yer alın. Solid ilkelerini, yazılımın değdiği her noktada kullanabilirsiniz. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.